Bekle bekle <gülüyor> beni bekle beni bekle bekle. <gülüyor> Aa uyuşturuldum. Yapıştı. Yapıştır gitsin. Türk'ü 16. Gel buraya, gel buraya, gel. Nereye kaçıyorsun lan? Bu kadar yapıştır Manyak. Barın, barın, barın, barın, barın, barın, barın, barın, barın. Barın, barın, barın baron var? yapakta Rus bir çocuğu neredesin a few minutes later zek gelsin gelme gelme gelme şaka yaptım gelme anamdım anamdım ahmet kaçabilsem mi many many minutes later Yakalavar öne ölüyom öne öne Nerede bu? Öne. <gülüyor> ahmet alırsın ahmet alırsın ahmet alırsın çok güzel öne ben buramda PAK kadar... SAKİN bu kadar Önay salalım mı bunu? Peki şöyle edemem yok mu abi? <gülüyor> Acaba bunun kamışlarıyla vurabiliyor mu? Vuramıyorum <gülüyor> <gülüyor> Kötüyümüş o O biraz kötü oldu Kamış ne amına koyayım <gülüyor> Kamış ama Kamış Banka, Bak bak bak Onu kesemezsen yaradayım ya. Öyle mi? O zaman daha iyi giriyorum ben Amına koydum Zor yanmış Ahmet afiyet olsun Oooo zonya almış piç Hadi hadi yataş ya, hadi çömel Çömel Adres at kardeş adres at adres ver Çömeel Ver herlisi akşam sak sona <gülüyor> Oy <gülüyor> paket serbiye <gülüyor> Soner devam et la bunun ultim var ya E dolu ultim mi var Oğlum ne sandın ya yani? Baksa, hadi, çok iyi. Baksa gel, ah gelmedi. ben gelmedim. Ben kendimi ya Abi, işte day vatandaşları <gülüyor> seviyorum. <şimdi video. gülüyor> çıktı abi. <gülüyor> Valla ne güzel bir video çıktı. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> i̇şte. Olum ben öldüm ya TATAKAE TATAKAE Bababaş Ne olur gel ne olur Ey <gülüyor> Allah'ım. Penta penta, penta, penta, penta, penta, penta, penta. <gülüyor>